Birincisi bir laf söylediğinde ona car car car bağırmak yerine zaten car car diye bağırdığınızda ya da cevap verdiğinizde çok etkisi olmuyor. Ama hafif gülümseyip peki deseniz. Bakın peki en şey e, öldürücü güllerden vermelerden biridir. Peki. Yani Değil de çıkarsınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben daha dağımlı O en gülümüşü. Aklı mı o cevabı? Sizin özünüzü nece hissediyorsunuz güneş edeyle? yani dövme direnden sordum <gülüyor> <istiyor. gülüyor> <O Cahil eserleştiriyor> yani O neysebleştirdiğin. Vakit kime de? Bu sual çünkü kime eğitildiyse. Şimdi biraz fazla eserleştirse bile biz bunu Çünkü cevap söylemek, cevap kaytarmak tehlikelidir. Çünkü oradan da gelecek. Karşısı bunu saldırı olarak laf algılayabilir. Saldırı, saygısızlık saygısız. olarak algılayabilir. Ben size yazışmalarınızı da burada öneririm. Mesela ne? Facebook, hemen hemen herkes kullanıyor. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Arkadaşınız bir densiz bir laf etti. Ya da karşı cinsden biriyle konuşuyorsunuz. Yani bir tane şey, densiz bir ok, şey ok. <gülüyor> Hayır, sadece bir Smile, Smile göndereyim <gülüyor> Gülen evet, Gülen diyecek <gülüyor> Ve bekleyin Hafif bir şey yazmayın <gülüyor> Karşıdakini dövmüş kadar olursunuz <gülüyor> Yarım saat onu damlayacağınıza Niye böyle dedin? utanmıyor musun sen? <gülüyor> Yarım saat bunlarla uğraşacağınıza ve işi çıkmaza sokacağınıza Karşı taraf şunu algılayacaktır ben iyi. bir halt ettim. Belli ki ben söylenmemesi gereken bir şey söylerdim. Ya anlayalım. Yazdık Zaten anlamayanı direkt ignore ederim ve o da ilişkimiz Çünkü çünkü anlamıyorsa orada sıkıntı var. Tamam <gülüyor> abi. Yani ben yani, de, de anlatsam, dansa yani, mı emoji göndersem öyle bir <gülüyor> <gülüyor> <ya>, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldi abi. Doğru bey beni davet edecek. Smiley görmez zorunda ne oldu? E tabii şef öyle. İşten çıkar. O dedi şefi söylüyor. Fakat denemeyin Evet, Doğru Bey. Bence denemeyin. Yok. Evet, <gülüyor> yani Doğru Bey. Sinirlenecektir. Risk alıyorum. Ama artık iş uzamayacaktır. Çünkü şu sinyali alacak. Şu sinyali <gülüyor> alacak ki tartışmak istemiyor. Zaten yani, orada problem işi, işi büyütmek istemiyoruz. Zaten orada problem tanımlanmamız gereken. <gülüyor> Yok o yola verdiği gibi bir tahkir şeyi olarak <gülüyor> kullanılmaz. <kuramadır. gülüyor> e, Hayır Azerbaycan'da tabii işlerde güzel bir laf var orada. Hani istemese bile baş üstü. Ha evet. Baş üstü. Evet. Evet. Evet, evet. Evet. Evet. evet. Yani ben bir baş üstediği bu işi diyalog kanallarına evet. mümkün olur yola vermek. Hayır, hayır, yani size de tavsiyem evet. özellikle amir durumundaki, müdür durumundaki insanlara bu tür diyalog tamamlamaları lütfen yola verme diye algılamayın. Çünkü lafı uzatmamak lazım, diyaloğu uzatmamak lazım. Kavgaya ya da kötü söze mail verecek kendine diyaloğun gitmemesi lazım. Üç insanın iki tanesinde var. Bunu tabii amirler, müdürler göremiyor. O insanda değersizlik yarısı oluyor ve ona değersiz olduğunu ona değer verilmediğini kurumda hissettirdiğiniz anda o personelden verim beklemeniz bir daha çok zor olacaktır. O yüzden biraz o konularda biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Tabi kurumda kimseye azarlayamadığınız zaman gidip hanıma azarlamamak şartıyla evet. çünkü öyle de bir program var. Orada yapamadığını gidip evde çocuklarından ve eşinden çıkaran davranışlarına da karşılaşmak mümkün. Bu konuda da biraz daha dikkat edin. Bizim Türk milletinin en büyük problemlerinden biri de bu. Biz maalesef işimizi iş yerinde bırakıp eve Benim yani bir Alman arkadaşım gelmişti. Ve biz de onlarınla yemek tuttuk. Genelde de doktorlardan oluşan bir arkadaş kesimimiz vardı biz yemekte doktorlar hep mesleğinden bahsediyordu ve yaptığı işten bahsediyordu, yaptığı ameliyattan bahsediyordu. Gelen kişi de doktordu ve dedi ki ya siz ne zaman dinleniyorsunuz dedi. Dedik işte dinleniyoruz burada yemek yiyoruz dedi ki siz çalışıyorsunuz. Bak hala iş konuşuyorsunuz. Biz maalesef biraz işi iş yerinde bırakmıyoruz. Eve hakikaten yani kafamızda götürüyoruz, ailemizle paylaşıyoruz bankacılıkta birazdan hani ikinci e, kritik cümle kemene dedik sır bankacılıkta yapılan işlemleri olan olayları evde de çok fazla paylaşmamak gerekiyor. Peki sırra nasıl şey yapacağız? Ben geldim ve bu bankaya 100 bin dolar para yatırdım. Ve sizinle muhatap oldum. Size paramı emanet ettim. Ama siz gittiniz dediniz ki yani bir tane biri var, sen de tanrısın. Bugün geldi bizim şubeye 100 bin dolar para yatırdık. Ama ben o paramın kimsenin bilmesini istemiyorum. Hatta belki ailemin bile bilmesini istemiyorum. Buna sır dediğimiz zaman bu da e, bunların içerisinde. Buna kim gelirse gelsin, yani, kendi yakın arkadaşınız, akrabanız, kendi eviniz, dayınız bile yatırdığında ya da buradan bir pul çektiğinde ya da herhangi bir işlem yaptığında bu aynen psikologla hastalığın arasında nasıl bir sır kalıyorsa bankanın hangi merhalesinde çalışıyorsanız çalışın bu artık sizinle müşteri arasında bir sırdır. Onun sizi tembihlemesini bak bundan kimsenin haber olmasın demesine hiç gerek olmadan onu hiç kimseyle paylaşmadan. Özellikle bu yaşadığımız süreçte Azerbaycan'da bu çok önemli. Şu anda birçok insanın elinde para var ve bunu bankalara yakınmaya koydu. Kendine göre sebepleri var. Belki bankacılığın geçtiği bu dönemden, bu krizden, kaynaklara korkusu olabilir. Bankanın kendisine güvenmiyor olabilir. Devletin verdiği garantiye güvenliği olabilir. Herhangi bir sebepte insanlar elinde parayı tutuyorlar. Şu anda e, demin aşağıda Nadir Bey'le de sohbet ederken, şu anda bankacılar oturmuş para bekliyor. Fakat biz de görüyoruz ki insanlar parayı eve koymuş, başına da aileden birini bekçi yapmış, hazneler mi Bir kişi de hazneler ve kendi evinde bir banka oluşturmuş ve bu parayı bu kulu bankaya yatırmaya peynir. Biz bütün bu eğitimleri niye yapıyoruz? Sizi niye bu kadar sıkıcı şeylere sokuyoruz? Bir tek gayemiz var. İnsanların bu elinde tuttuğu, yastık altında koyduğu paraları çekmek öyle değil. Mi? Yani tek hedefimiz o. Çünkü e, o pulların bankanın haznesine gelmesini istiyoruz ve ülke ekonomisine katılmasını istiyoruz. Burada mesela bu krizde krizden geçtiğimiz için e, şuna da değinmek istiyorum. Bu neftten oluşan, Azerbaycan'da yaşanan kriz bence, yani benim kendi görüşüm, Azerbaycan'ın kısa vadede belki sıkıntı oluştursa da ekonomik açıdan kurtuluş olacaktır. Azerbaycan için çok faydalı bir krizdir bu. Evet insanlar biraz sıkıntı çekecekler ama artık insanlar bilecek ki sadece petrolü ve güvenerek gaza güvenerek bu ekonomi dönmeyecek. Ve artık insanlar diyecek ki şu bardağı biz artık Türkiye'den almayı bırakmalıyız. Şu bardağı biz kendimiz burada istihdam etmeliyiz. Ve bunu istihdam ederken, üretirken yanımızda yüz tane adam çalıştırmalıyız. Bankalar biraz bu özellikle on 10 kişiyle yüz kişi çalıştıracak işletmelere Biraz daha cesaretle kredi vermeler ve insanlar daha çok üretmek, üretirken de iş imkanı yaratıp gençlerin orada çalışmasını sağlayacak bir yola mecburen gelecektir. Yani istesek de istemesek de insanlar buraya göneleceklerdir ve sizlerle bunlara kredi vermek bu hem Azerbaycan ekonomisini destekleyeceksinizdir hem de bankanın gelişmesini, inkişaf etmesini ve büyümesini sadece. Dün bir başhekim arkadaşım bana çok sağlam çok dürüst bir arkadaşım dedi ki ya e, ben burada eğitim vereceğimi söyleyince İbrahim Bey de ortak dostumuz ya dedi ki ben dedi kırılmak istiyorum ama sen dedi aracı olur musun bana? Yani benim adıma hayç eder misin? Müdüre Nadir şey, Bey şey. Yani şunu gördüm. Dürüst, sağlam, insanları kredi almak için de sanki araya adam koymak gerekiyormuş gibi bir durum var. Oysa ki biz burada ne bekliyoruz? Müşteri bekliyoruz. Ve biz aslında bizim temel hedefimiz sağlam, dürüst bu tür insanları bulmak. Bunu niye söylüyorum? Dışarıda bunu bekleyen çok insan var. Yani sizin gitmenizi, kapısını çalmanızı, evet siz sağlam, dürüst bir insansınız. Ve yeterli derecede de bir kazancınız var. Biz size kredi vermek istiyoruz. Demenizi bekleyen, kendisi buraya gelmeye çekinen bir sürü dürüst insan O yüzden bu bizi cesaretlendirmeli. Ve bu üzerinde biliyorum satış ekibiniz e, komple. Yani sadece satış ekibi de değil. En alttan en üste kadar çalışan ve bu bankanın hayrını isteyen, kendi hayrını isteyen herkesin bu işe de elini taşın altına koyması gerekli. Bu, bu banka için önemli, ülke için önemli, ekonomi için önemli. Ve biz kendi, bizi bekleyen sağlam, dürüst insanlara gitmeliyiz. Ve kredi vermeliyiz. Sonra kredimizi takip etmeliyiz. Ama neydi? Dört şeye dikkat edelim. Bir daha söyleyelim. Birinci neydi? Birinci güven. Bir İkinci sır. Üçüncü hız Geri dönüşüm. Geri, dönüşüm. Geri, dönüşüm. Geri dönüşüm Türkçe olarak konuşuyorum diye Geri dönüşüm Peki hızda ne Kastettiğimizi herkes herhalde anladı Yani hızlı ve Etkili bir şey Bakın ben bundan 20 sene önce genelde böyle değerlendirme Yaparken şey derler bilirsiniz Ya Azerbaycan sanki yani bir 20 yıl öncesi gibi hani Birçok sektörde böyle bizim 20 yıl önce yaşadığımız krizleri Azerbaycan şimdi yaşıyor ama bazı konularda da mesela bizimle aynı, bazı konularda da bizi geçmiştirdi. Ama bazı şeylerde öyle değil mi Adem? Bey? Öyle bir ifade var ki ya bazı şeyler 21 geliyor. Bakın biz 20 yıl önce Türkiye'de yaşadığımız en büyük biliyor musunuz arkadaşlar. Hızlı olamamak. Yani biz bir bankaya giderdik, banka ya bunu telefonla konuşuyordu. Biz o bankoda beklerdik. Biraz beklerdik, sonra böyle bir atak yapardık. Hani Bekliyorum da. Bekliyorum da burada. Hanımefendi hiç rahatsız olmazdı. <gülüyor> Konuşmaya ister istemez kulak misafiriyorduk. Dedik ya herhalde çok tecrit önemli bir konuşma. Hayır, anasıyla konuşuyor. Ve baba e, yani anasına, bebeğin altının nasıl değişeceğini anlatıyor. Yani kendisini büyüten anasına onu anlatıyor. O kadar gereksiz bir konuşma yapıyordu. Ama biz bekliyoruz. Sonra ne zaman ki itiraz ettik. Hatta bazı insanlar elinden telefonu çekti. Şöyle çıktı mı diyorsunuz? Çıktı. Ondan sonra anladı ki artık yapmamak lazım. <gülüyor> Özellikle bütün şirketlerde aynı problemler var. Telekomünikasyon problemi. Whatsapp çıktı çıkalı. Her şey başka oldu. <gülüyor> <gülüyor> Günde 10 kişi bana geliyorsa 9'u eşinin ya da sevgilisinin WhatsApp'da bir mesaj yapar. <gülüyor> Ve krizlere girmiş. Ve büyük bir depresör <gülüyor> yaşıyor. <gülüyor> o yüzden Whatsapp mesajlarınızda birinci dikkat edin. İkincisi iş yerinde bu Whatsapp'la, Facebook'la Twitter galiba biraz az ama ben mesela görüyorum Azerbaycan'da Instagram veren şey müthiş derecede bir inkişaf etmiş Yani orada bir moda defilesi gibi bir şey bunlar gösterdik. <gülüyor> yani her bir orada defile izleyebiliyorsunuz. Biraz o kollarda yani yasaklanmadan mesela ben, ben birçok kuruma diyorum ki yasaklayın. Sağ olun. Birçok kuruma ben bunun yasaklanması için biraz da katlar bir şekilde. Ee, öngörüyorum. Çünkü baş etmek mümkün değil. Çünkü herkesin elinde, birçok memur görüyorum ki telefon elinde çalışıyor. Yani şöyle. Şöyle çekiyor, arada bakıyor. Bir de zaten otomatiğe bağlamış. Arkada bile yazan var böyle. <gülüyor> ee, ama bu konsantrasyonu çok bozuyor. Çünkü neden? Aklınız orada. Siz para işi yapıyorsunuz. Hafif bir şeyiniz, dalgınlığınız çok ciddi bir hatayla sonuç görebilir. Yanlış bir şeye imza atabilirsiniz. Yanlış bir şey geçebilirsiniz. Ee, o yüzden hani sektör olarak da biraz daha yok bu konuda bir sınırlamamız var mı? Şu an yok. Yani, Düşünüyor musunuz? E, yok o kadar yasaklayıcı olalım demiyoruz ama arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın kendi öz isteğiyle minimize etmelerini istiyoruz. Evet yasaklamaya ben de şaka söylüyorum. Karşıyız. Ama e, bunu minimize etmediğiniz takdirde de, yani bu istismar edildiği takdirde de yasaklamaktan başka da açıkçası bir çare kalmıyor. Çünkü e, zaten öyle aranız var. Herhalde arada da, bilmiyorum, bir, yarım saat çeviriyor şey musunuz? İnsanlar evet. çıkıp çay falan bir saat. Bu arada konuşmaları yapmakta fayda var. Biraz hızlı, hızlı gidelim çünkü ben iki gün olarak planlamıştım Fazla fazla yormayalım diye. Tamamlanamamış diyaloglarla ilgili herhangi bir şey söyleyen var mı? Yani evet ben bunu yaşıyorum ve ben de ciddi sıkıntı yapıyor üzülüyorum diyeler var, var. Yani, mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha bu konuda yani bilinçaltınızı diye. E, bu kirleten tamamlanamamış diyalatlara biraz daha dikkat edelim. Bunu boşaltmak mümkün. Yani buyurun. Sucuk Bey, mesela siz neler oluruz? Mesela edirsiniz. E, ne yaparak özümüzü? Yani e, biz gördüğümüzde böyle bir şey karşılaştığımızda yani ki bizimle düzgün e, formada danışılmayan da her hansı bir insan yani olup derse küçede yani biz bir sürücü mü deyek biz de araba kullanıyoruz. Ya yahut da yani e, iş partnemiz yahut da de, evdekiler yani ki kim olursa olsun yani biz cevap gayet aramalıyız. yoksa yani siz dediğiniz gibi gülümsemek e, bazen Azerbaycan'da düzgün anlam, anı, anlanılmıyor. diyorlar ki evet ben tabii, e, tabii gülmesizlik yani, yani gülümseyi yemene yani hiç önəm bir miyir kimi gibi çıkıyor büyük e, Susan de biraz yaşta büyük bir insandan. İşte başlıklar. orada biz şey bulduk herhalde ya, lafı biraz şey. Aha, yani Güzel, yani. De psikoloji beskisi, yani psikoloji durumumuzu evet. ne ciltlensin o halda? Yani sıkıntı geçirir her bir insan, yani her birimiz şahsiyen. Biliyorum, öncelikle bakın, bir şeyi özellikle erkek arkadaşlara söylemek lazım. Arkadaşlar, trafikte çok problemli insan var. Yani bir insan eğer bize el pol ediyorsa, o aslında bizi takip etmek için değil. O adamın kim bilir ne derdi Yani o adam eğer... Hızlı gitmek istiyorsa bir yere evet bazıları manyak olabilir ama Allah bilir onun neden. Biraz empati yapmak lazım. Ya Ya bu adamın bir problem var herhalde. Ya çok e, birisi enseveleşmiş, ya psikolojik bir Ya bir yere borcu var diyemedi. Tamam mı? Yani şunu düşünmeliyiz. Bize yapılan her hareket, bize söylenen her söz, e, bize direkt tahkir olarak söylemiyor. Belki de Nadir Bey günün bütün birikimini size döküyor. Evet, Nadir Bey'e diyoruz ki buna dikkat edin. Biriktirip bir insan üzerine dökmeyin bu Ama siz de bilin ki size eğer bir şey söylendiyse bu kurumda direkt sizin şahsınıza söylenmiyor. Aslında o an kurumun bütün çöpü sizin üzerinize dökülüyor. Bir gün sizin, bir gün sizin, bir gün Nadir Bey'in olacak. Yani direkt ben kendimize bir saldırı olarak algılamıyorum. Çünkü psikolojik olarak bize söylenen her şeyi, hani demin anlattım ya, bu bizi korumaya çalışan kayıt merkezi, bu bize saldırı gibi algılıyor. Hayır, biz bilinçli olarak demeliyiz ki, hayır, bu adam bana saldıracak bir insan değil. Evet, bir laf söyledi, benim de bu uzatmama gerek yok. Peki Nadir Bey, dikkat ederim diye çıkmak lazım. Bu aslında size aşağılatan bir şey değil, bu sizi yükselten bir şey. Ben açıkçası bir amir olarak diyelim ki memuru. Peki Selçuk Bey daha dikkatli olun Ben haksız bile olsam, haksız bile olsam dediğinde o benim gözümde yükselir. Çünkü ben biliyorumdur ben haksız olduğumu. Ben size bağırmışımdır ama zaten o size söylediğimin haksız olduğunu ben biliyorum. Sizi yüzünüze söylemem ama yüreğimde biliyorum ki haksızım. Artık sizin falan onu anlatmanıza gerek yok. Bırakın insanların en çok çalışan yeri vicdandır. <gülüyor> Bırakın onu ben vicdanımdan şey yapayım. Zaten bir gün sonra telafi edeceğimiz. Size gerektiğinden belki biraz daha fazla güleceğimiz. Ya da diyeceğimiz ki ya kusura bakma. Bak, biraz sana patladım. Yani e, buradan kendimizi korumamızın tek şeyi var. E, tamam. Her söylenen sözü bir saldırı olarak algılabilir. Ve bilinçaltımıza da bu terkini vermek gerekir ki. Hayır bu adam bana saldırmıyor. Ama bir problemi var. Şimdi diyelim ki Nadir Bey odasında çok sinirli. Ne oldu? Bir yerden bir telefon geldi. Ve bütün SM sistemi bozuldu. O sırada siz girdiniz. Ve dediniz ki hadi Bey şunu imzal. hadi Bey şunu imzal. Nadir Bey diyecektir ki Kemal Hanım, bir git. Burada yapılması gereken bir şey var. İnsanların yüzüne bakarak da onu biraz ruh halini anlamaya çalışmak lazım. Girdiniz ki mesela sinirli. Adam yavaşça. <gülüyor> ya da İbrahim Bey biraz benlik olsu yapayım. Ben çok yakın arkadaşımızız İbrahim, İbrahim Bey dedi ki Red Bull. Nadir Bey dedi ki bu transfer ile. <gülüyor> o dediği şey. Yani ya da arkadaşımız yaydı çaydanlıkla. <gülüyor> <gülüyor>